Dijital Kültürel Miras çalışma alanı hakkında bilgi verebilir misiniz? Dijital Kültürel Miras aslında herkesin kafasında çok farklı soru işaretleri oluşturan bir konu. O yüzden bence Kültürel Miras'ı tanımlayarak başlayabiliriz konuya. Bir topluma ait kültürel değerler bütünü olarak tanımlar UNESCO ve bunu genel olarak somut kültürel miras, yani bizim taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarıyla su altında bulunan kültürel varlıklarımızı ifade etmektedir. Somut olmayan kültürel miras, bu bizim bildiğimiz masallar, Karagöz, Hacivat, Yemek Kültürümüz. Doğal kültürel miras ve çatışma altındaki kültürel miras olarak ayrılmaktadır. Aslında baktığımızda kültürel miras da çok geniş bir kavram. Peki dijital miras yanı dijital kültürel miras bunun neresinde? Bu kültürel ve doğal mirasın anlaşılması için hayatımıza giren bilgi ve iletişim teknolojileri sonucunda belli dijital araçlar kullanarak veriler üretmeye başladık. Ve bütün bunlar aslında bize bu dijital kültürel mirası ortaya çıkardı. Bunlar arasında aslında bir arkeoloğun e, dijital fotoğraf makinesi kullanmasından tutun. Bu arazinin üç boyutlu modellenmesi, bunların görselleştirilmesi, bunların sunumu için kullanılan bütün dijital araçlar sonucunda üretilen veriler aslında bunu oluşturuyor. E, UNESCO, Dijital Miras'ın Korunması Sözleşmesi'nde dijital miras, insan bilgi ve ifadelerinin eşsiz kaynaklarından oluşmakta olduğunu ve bu mirasın eğitimsel, kültürel, bilimsel kaynakların yana sıra tıbbi, hukuki, teknik ve diğer konularda üretilen tüm dijital bilgilerin ve bu analog olarak ifade ettiğimiz basılı bilgilerin dijital ortama aktarılarak bir araya gelen halidir diye ifade eder. Yani aslında sadece dijital ortam ürettiğimiz veriler değil, daha önce mevcutta bulunan fiziki verilerin dijital ortama aktarılmasıyla oluşmuş veriler de dijital kültürel bilgilerin parçasıdır UNESCO'ya göre. Peki, bunların da fiziki varlıklar kadar kurulması e, konusunda e, ülkelerin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi gerektiğini ifade eder. E, bunun bir parçası olarak da arkeoloji alanında e, dijital arkeoloji ya da computational arkeoloji yani bilişimsel arkeoloji dediğimiz e, terimler e, ve konular, kavramlar ortaya çıkmıştır. Çünkü arkeologlar da aslında bunları dijital araçları ve bilgisayarları son 30-40 yıldan çok daha fazla kullanmaya başlamışlardır. Bunlar arasında eğer dijital fotoğraf, lazer tarama, sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik, uç boyutlu baskı teknikleri vesaire ile kullanılan bütün işlemler aslında dijital arkeolojinin konusunu oluşturuyor. Bu bilgisayar temeli analitik metotlarla dijital verilerin Kullanılması, bunların algoritmalarının yapılması, veri madenciliği, veri analizi, simülasyon modellemeleri, yapar zeka uygulamaları, e, bunların içeriklerini anlaşılmaya yönelik analizleri de içeriyorsa, computational arkeoloji dediğimiz bilişimsel arkeoloji konusuna e, giriyor. Aslında bunlar birbirine çok iç içe geçen kavramlar. Hı. O yüzden biz e, grubumuzu koyarken bunları birbirine ayırmadık. Yani dijital arkeoloji, bilişimsel arkeoloji diye. O yüzden çok daha genel dijital kültürel miras terimini ele alıyoruz. Bunların da tek ve doğru bir tanımını yapmak maalesef zor ama kısaca dijital ortamda üretilen, dijital ortama aktarılan, üzerinde çalışılan, yönetilen, görselleştirilen her türlü kültürel miras verisi aslında dijital kültürel mirasın konusunu oluşturmaktadır diyebiliriz. Teşekkür ederiz.